Bu da bu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 Saat bir civarında Gediz Erdoğmuş'taydık. Sağnak yağmurun <gülüyor> altında. Bu gösteriyor ki, bize bir gönülhanesini açmışsınız. dostunuzu kardeşliğinizi bizimle paylaşmışsınız. Ve bu gök kubrede, bizler de sizlere bir anı ve iz bırakacağız herhalde. Bütün derdimiz, tasamız,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 Sayın Vekilim, İl Başkanım, İlçe Başkanım. Çok kıymetli muhtarlarımız ve sivil toplumun güzide temsilcileri, basınımızın da yine güzide temsilcileri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <gülüyor> Malumunuz üzere seçim çalışmalarındayız. Yoğun çalışmalarda son viraja girdik. Gittiğimiz köylerde, mahallelerde muhtarlarımızın bizi karşılaması, e, gece geç saatlere kadar beklemesi ve bizlerle yakından ilgilenmesi. Burada e, hepinize ayrı ayrı Teşekkür etmek istiyorum. Ben e, bu arada vekilimin de e, ekibinde olmuş olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Her yıl bizi böyle bir organizasyona davet ederlerdi. Biz e, Sivil Toplum Kuruluşu olarak gelirdik. Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı olarak gelirdik. Ama bu dönemde milletvekili adayı olarak, ev sahibi olarak sizleri burada e, davet etmekten ve sizler de benim misafirimiz olmanızdan, hepinize onur duydum. Gurur duydum. Çok sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık. Şimdi ben... Çok kendimi tanımayanlar var mı bilmiyorum ama ben e, Arzu Kurnaz, Keçirköy'ünde doğdum. Genç yaşta e, İstanbul'a gittim. Ticaretle uğraşıyorum. Tekstil ve sanayi işiyle uğraşıyorum. Ama 25 yıldan beri e, dışarıdayım. Şimdi kendi memleketim için neler yapabilirim? E, seçim zamanında neler yapabiliriz? Bir aday, aday adaylığımızı açıkladık. E, liderlerimizden de bize sağ olsunlar. Bizi adaylığımızı uygun gördüler bölgemiz için. Biz e, yapabileceğimiz işleri söyleyelim. Biz sanayiciyiz, iş insanlarıyız. Buradaki eksikliklerin sadece gençlerle özellikle konuşmalarımızda sadece çok büyük kaygıları var. İşler, i̇şle ilgili, istihdamla ilgili. Ve bunları biz yapabiliriz. Sizlerin birazcık bizi elimizi güçlendirmiş olmanızla biz bunları çok kolay yapabiliriz. Çok kolay aşabiliriz bölgemizdeki sıkıntılara. E, o yüzden... Ben Sayın muhtarlarımızdan, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlarımızdan, hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Bugün buraya da geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, sağ olun, var olun diyorum.